Merhaba dostlarım ben Serdar ve Dreadlands'e hoş geldiniz. Dreadlands şu an early aksese giren yeni yakın zamanda early aksese giren bir post-apokaliptik bir rol yapma oyunu. Ee, şimdi başlayacağız. Hadi bakayım. Eee Early hoş geldin. Oyun hala geliştirilmekte olduğunu unutma ve büyük bir ihtimalle bug'larla ve donmalara, çökmelerle karşılaşacaksın. Zaman içinde birçok içerik eklenecek burada gördüğümüz şeyler gibi işte kooplar, PvP'ler, bitmeyen zindanlar, üst kurma, base kurma, yeni factionlar ve hikayenin devamı falan plan. Teşekkür ederiz diyor. Asıl biz teşekkür ederiz oyunu yaptığınız için. Scrapper, Scrapperların şeyler, çabuk öfkelenirler, tuhaf bir aks aksanları vardır, whiskey çok severler. İlk Scrapper öncüleri buraya geldikten sonra çok çok bir şekilde sayıları arttı. Bunlar kısacası biraz hafif bir işgalci konumunda. Bunların karşısında ise birazcık daha kabile hayatı süren kişiler var. Start with On Needle Leader. Veya başlayalım Gang Symbol. Oo. Aa, ben herhangi bir şey olabiliyorum. Scrapper olabiliyorum. İyi de şey yapalım bakalım. Tamam. Ne ne yapalım? Bu bu bu, bu fena değilmiş. <gülüyor> bu da güzelmiş. Aa boşuma gitti ama. Hadi bu olalım ya. Kötü olalım biz. Neyse ya fire top Troop iyidir. Hadi bakalım, devam edelim. Yarattım bir tane, bir tane çete yarattık. Bakalım ne olacak. Okey, e, özetlemek gerekirse şöyle, Glow denen bir madde var ve e, Glow denen madde insanları güçlendiriyor, yaşamı uzatıyor, bir sürü delice şey yapılıyor ve herkes bu Glow'un peşinde. Önemli bir madde, Dune'daki baharat gibi. E, dreadlands ile şekillendireme madde, o yüzden Dreadlands başka topraklara benzemiyor. Ee, bu yüzden birçok çatı Dreadlands'e geliyor. Birbiriyle savaşıyor. Glove için savaşıyor. Topraklar için savaşıyor. Ve sen kendimize bir üst kurmamız lazım. Ama bu ne? Daha fazla loot geliyor içeri. Yağmalayacağımız daha fazla şey. Ee, kesilmek üzere olan kuzular gibi. Hey sen! Utanma. Hadi biraz daha yakınlaş. Yakınlaşırım. Yüzüne tekme... E, botumu çakacağım. Ve cesedini tekmeleyeceğim. Hak ediyorsun bunu. Okey. Bizim turumuz. Tur bazlı bir oyun. Aa, karakterlerimi space ile değiştirebiliyorum. Aa, sen ne kullanıyorsun bakabiliyor muyum? Aim. Ee, düşmana odaklanmak için bunu kullan. Okey bunlara yaklaşamıyoruz. Ee, %50 şansımız var. Şimdi bu herifleri öldüreceğiz. Güzel. Aa, ben buradan bunlara %50 vurabiliyorum. Çünkü long range. Range skill, ha. E çok da şey değilmiş ya, bir deneyelim. E vurdum lan. Menzilli bir silah tarafından vurulduğunda pin doluyorsun ya, düşüyorsun. Sadece bir aksiyon puanıyla başlıyorsun sonraki şeye. Senin aksiyon puanın bitti mi hocam? Yok, bitmemiştir bence. Vur lan bir tane daha. Öldü, öldü. Öldü mü? Buna mı geçeyim? Sen bir şey yapamıyorsun. Bu ne? Ha. Tamam abi sen buraya gel o zaman. Bir yürü bakayım buraya. Vurabiliyor musun? Oo, süper lan arkadakini de vurabiliyorsun. Ha. Bunu vurabiliyor musun? Ha, bu out of sight. Çünkü arada ağaç var. Okey vur bakalım bu şerefsizleri. Şapkalarını beğendim ha. Şapkalar... Oo. Savaşçının HP'si sağlığı 0'a düştüğü zaman down da oluyor. Bir şey yapamazsın. Ölmüyorlar da. Bazı skillerle... Ee, düşen düşmanlar şey yapabiliyor veya çete elemanları baştan yükselebiliyor, ayağa kalkabiliyor. Aaa 3 tur içinde iyileşmezse düşen savaşçı savaşın dışına çıkıyor. Yani devam edemiyor savaşa, okey. Harika abi sen end turn başka bir şey yapamıyorum sanırım, okey. Ha, ya bu kısacası şey Total buradaki bar gibi yani maviler biziz, kırmızılar onlar. Biz ne kadar fazla şey yaparsak taktiksel avantajları yakalamak, yakalamak olur, düşmanları vurmak olur. Ee, bizim tarafımızdan artıyor. Yapamadığımız şeyler ise bizim tarafımızda şey yapıyor. Tamam. Lider, öncü hala savaşın içindeyse her tür e, moraller biraz daha iyileşir. Aaa moralleri biten broken oluyormuş. Ve hareketleri, saldırıları falan azalıyor. Bu mu? Bu kadar mı? Geri zekalı, şuan arkasında duruyorum. Sen hala downlısın. Süper. Hocam Eee I believe sen bunu vurabilirsin. Abi hiç sıkıntı yok ben bunu vurabilirim ya. Vuramaz mıyım? Ha yok vuramıyorum. Ha yok. Direkt böyle vurabiliyorum. E böyle vurayım. %80. Al. E o da downed da hallettik. Ha kazandık okey. Ben diyorum devam ediyoruz. Savaşı kazandık ve esirimiz şu an bizim bize sesleniyor. Konuşmamız gerekiyor falan. Ha yok şu esirle ile konuşmamız lazım. Tamam gidip konuşalım. Hocam sen de gitsene. Çok teşekkürler dostum. Sanki burası bir sığınak gibi. Az önce harcadığınız heriflerin sığınağıydı burası. Şimdi onlardan geriye bir şey kalmamıştır. Buralarda takılacaksınız. Ben de katılmak isterim. İyi katıl. Aynen adamların sığınağına saldırıyoruz. Az önce öldürdüğümüz kişilerin şeylerine saldırıyoruz. Devam. Sığınağın olmadan Dreadland seni öldürür. Tükeştir. Tehlikeli topraklar bunlar. Doğru düzgün bir sığınakla saklanmak Böyle çok önemli bir olay. Uzun sürede hayatta kalmak istiyorsan. Menzeli silahla atış ederken ikinci, ikinci defa ee, silah takılabilir. Atış etmeniz takıldığında. A takıldığında ee, tamir etmemiz gerekiyormuş. Workshop'ta falan yani. E, takılmasın. Takılıyor mu şu an? E, bu herifler ha, şurada. Var mı başka yerde başka bir? Patlayıcı var mı diye bakıyorum. Belki kullanabileceğimiz bir şey vardır. Aa, çevrede başka düşman yok gibi. Sadece bu 4'ü var. Cilat <gülüyor> nefesliler. İsinler cilat nefesliler. İyi, cilat nefesli olsunlar arkadaşlar. sıkıntı değil. Abi o zaman hücum ya. Hücum sen buradan vuramayacak gibi sındı. Ay %50 mi? Vur abi o zaman. Vurdu lan. Sen var ya harika bir insansın ya. Vur oğlum bir daha vur. Bir daha vur. Öldü artık, O bir şey yapamaz. Jammed mi? Lan nasıl? Okay. damn. Silah jammed, sen... Lan senin de mi silahın jamlendi? E şey nerede? Workshop falan var. Workshop bu mu acaba? Workshop bu herhalde ya. Tamam sen o tarafa doğru git Sen buradan vuramıyorsun zaten. Sırası hacı sende. Sen bunları göremiyorsun zaten. Sen şöyle git bakayım. Buradan görebiliyor musun onları? Out of range. Senin imkanı yok göremezsin. Sen ilerleyeceksin o zaman. Turumuzu bitirelim. Sen... Ya, hiç kimse bir şey yapamıyor şu an. İyi en azından bir, bir kişiyi düşürdük. Aa, iyileştirdi lan. Bandajla iyileştirdi. E sen sen... Aynen sen bu tarafa gel. Bu tarafa gelmen çok mantıklı sinir. Mealy'e okey mili silahı da geçebilirmişim. Onu şimdi yapmaya gerek yok ya. Şu herifi vuralım mesela. Oha hepsimiz Baştan vurulan. Allah kahretmesin sizi. Bütün silahlarınız gemlendi. Oraya git lütfen. Bari korunalım ya. Hocam sen de şu tarafa falan git. Siper alın. Herkes siper alsın. Sen zaten bir şey yapamıyorsun. Ulan Allah kahretmesin seninle. Hiçbir şey yapmadım. Beceriksiz herif. Sen bir şey yapabiliyor musun hacı? Sen bunu vuramıyorsun ki zaten. Senin silah değiştirmen lazım. Aa bu heriflerin silahı yok sanırım. Mili kullanacaklar. Aa charge yapıyor. Aa biz miliyle ile miliyle melee cevap vereceğiz biz de yapacak bir şey yok diyor. E iyi, be bana yardım ettin sen bu şekilde. Mini'ye de saldıracaktım ben. Ayrı bir yere geçerek bana yardım ettin. Aaa. Menzilli seyahlarla hedef alınamıyor. Mini kill birisi. E iyi. E bu herifler bize saldıracaktı bu durumda ama. Inspire, ilham aldım. İki başarılı ataktan sonra bir savaşçı ilham alabiliyormuş. O ilham aldıktan sonra ee, bu yanan bir can barıyla gösteriliyor. Kritik hit yapacakmışız. E iyi yapalım. Hocam saldır ya. Bir daha saldır. Bir daha saldıramıyor muyum? Hah düştü harika. E saldır o zaman ne yapalım? Ha onu da düşürdük. Harika şu an iki kişiyi düşürdük ve diğerleri buraya gelmek zorunda. İki kişinin arasına gelmek. Ben bunu baştan vurabiliyor muyum? Aa öldürebiliyorum harika. Harika. Öldüreceğim tabi abi. <gülüyor> Hah moralini bozduk herifin. Bleed mi? Yapma be. Dur dur çözeceğiz bunu çözeceğiz. Ha sen şunu bir hallet. Şunu bir halledelim. Tar Target and melee. Hay lan hallet. Bi öldürsen şunu. Oh, oh, oh, oh, oh. Nasıl öldü? Oh. Şu nasıl out of sight ya? Abi ciddi misin ya? Hayır. Ulan. tamam sen böyle gel. Hocam sen gel bunu bir hallet. Tamam başka follow up. Evet, evet. Aa, ali hal öldürüyoruz lan. Harika. Sen bunu al abi. Ne bu? Oo, oh, girdin. Sen bu kaçacaksın herhalde artık. Yoksa gelip arkadaşımı öldürecek. Öldürme abi lütfen. Gözünü seveyim ya. 3 kişiyiz zaten. Abi bana saldırdı gerizekalı. Benim durum gelmen öleceksin her. Gerizekalı. Harika sığınak bizim oldu. Artık sığınağımız var. Bütün direniş halletti. olan direniş hallettik ya. Tamam sen bir buraya gel. Hepiniz buraya, hepiniz bir buraya gelin. Hepiniz bir buraya gelin. Hah benimle birlikte hareket ediyorlar. Harika. Zafer. Sığınağı ele geçirdikten sonra e, çevreyi güvene alıyorsun ve e, çetenin geri kalanına haber alıyorsun. Sonunda Dreadlands'de bir e, hareket üstünüz oluştu. E, kışla da savaşçılarını ve envanterini kontrol edebilirsin. Ekipmanlarını düzenleyebilirsin. Okey. Parayla yeni savaşçılar alabiliyormuşum. Aa, güzel lan harika. İyi. benim şeyler nerede benim herifler neredeydi abi gelin siz buraya ya buraya geliyorsunuz Şşş, diğerleri gelmiyor mu abi repair ya yapamadın mı yoo yaptım güzel abi sonraki siz, seni de bir tamir edelim peki ben ikinci kullanımda Cemlenen e, bu kötü ben şey yapamıyor muyum upgrade edemiyor muyum ha şu an upgrade kullanamıyoruz okey Spark Lanigan, Spark abi merhaba. Gel bakayım Eterince iş çıkardın şu an. Etrafı bir göz at. Sen etkilenmiş olabilirsin, sen etkili olabilirsin Ben etkilenmedim. Ben daha fazlasını istiyorum. Evet, daha büyük, daha iyi, daha güçlü. Ben nasıl yapacağımı da biliyorum. hepsi planımın parçası görüyorsun ya o o çok tatlı şeyler getireceğim. Çok güzel şeylerle oynayacağız elimizde. Çok güzel şeyler içeceğiz. <gülüyor> Ama sen bunları biliyorsun, değil mi? Plana? Ah, delikanlı o planı göreceksin. Planların en büyüğü elinde. Herhangi bir plan olmadığını düşünmeye başlıyorum ben. <gülüyor> Ama sana bir spoiler vereceğimi düşünüyorsan o konuda biraz yanılıyorsun. Her defasında bir adım delikanlılar, her defasında bir, bir adım. Yani elleri uzun birisinin gelip planımızı bulundasını izin veremeyiz. Ee hmm. öyle. Oh. Spark'ın planlarına kıyasla glow bir şey. İyi, nereden başlıyoruz peki? Şu Orban'a bir git bakayım. Orada bir çete var. Kötü kötü bir çete var onu bir halledeceğiz. Onlara şeyi göster bizim arka bahçemizde oynamanın ne demek olduğunu göster. Arka bahçemiz olduğunu bilmiyorlar abi, daha yeni gelmişler ya. Herkes her şey Spark'ın planına göre gidiyor. Ama korkma. Ee, adamın planı var. Adamın planının, liderin planının, büyük planının ilk aşaması çok farklı bir şey değil. Birazcık şey yapacaksın yani gidip, arka bahçenizde oynayan, şu çeteyi halledeceksin ve geri döneceksin. Ee, i̇yi yapalım, para alacağız. Aa, dünyada arkaya ediyoruz. Tüccarları, yerleşimleri ve daha fazlası için dünyada arkaya edeceğiz. mountain Blade gibi yani. kurda kredi veya başka türlü ödül e, veren görevler haritada görünebilecek. Görev zorluğu görev seviyesiyle gösterecek ve e, buradaki düşmanların fazlalığıyla verecek. E, okey Bu benim çetem değil mi? Ben şu an tek başıma gitmiyorum durumarım. Ha Lead Flags. okey e, Rakip çete burada. İyi burayı bir halledelim o zaman. Birkaç tane scraper var diyor. A bonus drop credits. Para da var. Bu çete bizim çetemizi laf atıyormuş, şey yapıyormuş. Karşı çıkıyormuş Eee gösterelim bakayım Bizim çetenin ne kadar muazzam çete olduğunu Boylarının büyük bir Çeteye giriştiklerini Ha zayıf çete geliyor bunlar rakip çetelerin şeyleri Zayıf ha göstereceğiz bakayım. Zayıf. Lan tek boya varım Abi Abi aman Çete için çetemiz için Abi İyiyiz böyle aa A o oğlum harika lan abi harika lan sen nesin explosive Kesinlikle bak şunun yanında durmuyorsunuz arkadaşlar abi sen şurada duracaksın ve ileri doğru koşmaya başlayacaksın her an oğlum ben sizin şeyinizlerden göreceğim lan milli range Ranged 3 a burada yazıyor ok 2 1 e, ok bu range iyi bir rangemiş hocam sen şuraya geliyor musun yok yok sen şuraya gel sen abi şuraya falan gel. Senin rejidin kötü lan. Sen de yukarıdan gel. Siz yukarıdan desteklersiniz. Ama sen biraz şuraya gel. Aynen farklı açılarda dururum. Şuradan uzaklaşalım ya. Şunu farklı bir yere alabiliyor muyuz? Alamıyor muyuz? Okey. Çünkü neden alabileyim ki yanımda duran şey değil mi? Aa bak buradan hemen ileriye atılabiliriz hemen. Baş buradan da ileriye atılabilirim. Her türlü zaten şu heriflerin olduğu yer. Oğlum çok güzel lan. Şey gibi ne bileyim. Total War gibi veya satranış gibi bir şey Hocam sen şuradan ilerle Sen de sağ taraftan ilerle hadi bakayım Tamam böyleyiz Hadi bakayım böyleyiz Okey ilk benim turum Adamları görebiliyor musun? Buradan vurabiliyor musun? Vuramıyorsun Aa, Out of range'miş Tamam sen mealisin sen ilerle bir kere Hocam senin Sen ortak karar şeysin aslında Hocam sen o zaman ileri atılacaksın Sen atıl Hadi bakayım kuçu seneleri doğru atır. Tamam turu bitirelim abi. Turu bitirebiliyor muyuz? Bakayım buradaki herifleri görmemişim ben. My bad. Şunları da vuramıyor. Out of sight. Out of range. Okey. Buraya gelenler için şu var. Şu var. Sen buradan bunları vurabiliyorsun değil mi? %90 bu out of range oluyor. Herifler yaklaşsın. Beni zaten vuramayacaklar büyük bir ihtimalle. Hocam ilerleyin. İlerleyin Birazcık şu tarafa mı gelsin Şuraya gelsene sen ya hayır, hayır hayır sen abi şuraya gel Şunu aynen Şunu da görüyorsun şunu da görüyorsun Neyse kuçu sen bir şuraya gel Kendini bir güvene al Sen bir şuraya git bakayım bir de şunu görmek istiyorum Bunları Hocam sen buraya gel Sen iyi şey yapıyorsun Hocam sen Ha sen bunu alabiliyorsun Bu ne? Eee al bunları, güzel. İyi, e, turu bitir. Turu bitir. Çok ilginç ha. Oh, iyi. Kaçırdı. Sen buraya git kuçu. Zamanı gelince buna saldıracağız. Ama zamanı gelince. Okey, sen şuraya geç hocam şimdi. Güvenli bir konuma geç. Yukarı tırmanamıyoruz. Ee, sen o şunu vurabiliyor musun? Hayır. Ama vuramadın, vuramam. Senin için bir tehlike şu an. Sen de şu tarafa geç. Neyse, bunlar buraya yaklaşacak. Buraya geldikleri gibi bunları vururuz. Şu vururuz, şunları. Ama bunlar da bunu vurabilir. O yüzden belki sen şu tarafa geçip, aynen bunu Haylan dur. Şu tarafa doğru. Tur bitir bakayım. Sen bir kere beni bulamazsın. Sen bana yaklaşacaksın. Seni yedim ki ben. Seni biraz sonra yiyeceğim ben. Hocam, sen ha ha şu tarafa gel. Böyle ol, harika. Kuçu, saldır, kuçu, saldır. Nasıl mislan? Saldır, baştan saldır. Kuçu. Ay tüküreyim. Olmadı, kötü oldu bu. Hocam, sen ne yap biliyor musun? Ha, sen şeysin lan, sen vurursun bak birilerine ha. Target'in ha mile girdiği için ona vuramıyoruz. Diğerlerini vurmamız lazım. Eteke tek falan alacağız o zaman. Vuramıyoruz hala. İyi buraya gel. Şuraya saklan. Siz hala göremiyorsunuz büyük bir ihtimalle. Ama şunu vursam acaba. Vur lan şunu. Okey burası böyle oldu. Umarım bir sürü böyle kalır. Sen ne yapabiliyorsun? Sen şunları falan vurabiliyor musun? İkinizden biri bir işe yaramayacak gibi geliyor bana ama. Sen şunu da vuracağım. Mis mi? Ulan be. Abi ne yapıyorsunuz ya. İkinci defa atışlediğimizde silah cem doluyor sanırım. Yani ikinci Ateş bu durumda biraz risk oluyor. Ulan mis mis biraz şey yapın ya. Oo, Çok kötü lan. Kaybedeceğiz ha. Çok net kaybedeceğiz. Ben bunların hiçbirini vuramıyorum. Bu da milde, bu da milde çünkü. Hacı geri çekil, geri çekiliyoruz, geri çekiliyoruz, komple geri çekiliyoruz. Komple geri çekiliyoruz. Ay tükürüyüm, Ay, geri çekilemiyoruz, okey. Weapon'ın gem'di mi oldu? Senin weapon'ın ne zaman gem'di oldu? Oğlum senin weapon'ın ne zaman gem'di? Jammed... Geri çekil, geri çekil, çek komple geri çekiliyoruz. Komple geri çekiliyoruz, bırak, bırakalım onlar bize yazsın Köpüş, köpüş, geri kaç, köpüş. Gözünü seveyim, geri kaç, köpüş. <gülüyor> Öldürme ulan! Öldü! Köpüşka. Oha üç kişi orada! Hayır! Hayır! Ulan! Tüh be! Sen ne yapıyorsun? O hit chance %90. Saldırı abi. Şu şerefsizi öldür lan bir de! Öldür! Oh. Hocam senin durumun nasıl şu an? Sen bunları sıkabiliyor musun? Out of range. Out of range olsun, sıkıntı değil. Biraz sonra hepsini halledeceğiz. Biraz sonra hepsini halledeceğiz. And turn. Gelin ulan, intikamımızı alacağız. Düşen yoldaşlarımızın intikamını alacağız. Aa bleed aldı ya lan. Diğer ne yapacak acaba? Geri çekil. Geri çekil. Kesinlikle geri çekil. Buraya çekil bırak onlar gelsin. Aa sen sakat gidiyorsun bir daha. Okey. Turu bitir. Yapacak bir şey yok. En azından bir kişiyi öldürdük onlardan. Hah. Mis. Oh. Bir daha. Bir daha. Mis. acı sen gittin. Özür dilerim. Seni feda edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Özür dilerim. Oho bir dakika kanaması var ya Öldü o. o kadar öldü ki Öyle bir kurtaramayacağım ki onu Hocam seni diğer tarafta görüşürüz artık yapacak bir şey yok <gülüyor> Lan sizinle savaş Az önce savaşmıştık Az önce sığınak edil geçirmiştik Bırak Bırakın onlar yaz Lan keşke savunma yapsaydım ya Adamlarımı keşke yollamasaydım büyük hataydı Sen ne yaptın orada vur Aaa senin şey jammed ki değil mi? Weapon is jammed of course. Tamam artık yapacak bir şey yok sen. Aaa sen Scrape Granny atamıyorsun. Hocam şunu bir hallet bizim için ya. Mis olduk Allah kahretmesin. Tam bunu da yap. A artık silahım jammed değil değil mi? Vur Vurulan. Şunu vur. Şu şerefsizi vur. Şu şerefsizi vur. Oh. Oh harika. Harika. Şunu yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz. Neyse dur. Devam devam devam devam bu savaş bizim bu savaş bizim. Gel ulan şerefsiz o mili silahla gel bakayım ne kadar gelebileceksin. <gülüyor> Seni de vurabilirim. Hocam vur vur şu şerefsizi vurun şu şerefsizi. Nasıl vuramıyorsun ya? Nasıl downed olan Ölmedi mi daha bu şerefsiz? Şunu bir atsana. Oh, oh. Yok ne tam sıkıntı. Değil. Şu an bak gayet iyi zaten. Ha bunlar her müttefik insanlar. Bizi şey yapacaklar, bize yardım edecekler sanırım. Emin değilim. Ha, oh oh oh. oh, oh. Şerefsizler sizi. Hocam siz neden saldırmıyorsunuz ya? Saldırın abi. Lan saldırın oğlum. Saldır lan buna. Tamam neyse sen. Sen neden şey yapamıyorsun? Neden olmuyor? Ha reload yap. Yok. yapabiliyor muyuz ya? Hayır ki benim ki arkadaşlarım öldü. Nasıl ya out of sight? Tam out of sight olsun sıkıntı. Değil. E siz Sen Overwatch yapma lütfen ya. Hah. Harika. Ne bu? Tam enter yapacak bir şey yok. Ne no olan az önce? Sen çok yanlış bir hareket yaptın ha. Ya benim fareler ne yapıyor ya? Oh öldür lan. Oh nasıl öldür ama var ya? Oh oh oh oh oh oh. Nasıl out of sight ya? Bu ne? Oraya gitti. Ulan tüh. İstediğim bir şey değil bu. Neyse end turn. Sen neden bir şey yapamıyorsun ya? Saldır ya şuna. Neyse tamam turn. Kazandık. Lan tabi uzun ve zor bir savaş. Herkesi kaybettik. 2 kişi kaldık ya. 5 kişilik gruptan 2 kişi kaldık. Kontrakt. Abi kontraktı sükürüyüm ya. Dostlarımızı kaybettik. Ulan bir köpüş, iki de dostluğumuzu kaybettik hiçbir şey yok mu ya? <gülüyor> Bu oyunu beceremediğimi öğrenmiş olduk bu savaşla birlikte. Şu şey olay çok ilginç olmuş ya. Mili'ye giren, kilitlenen düşmanlara saldıramıyorum. Ya yani illaki, adamı, kendi adamımı kurtarmak için ateş edemiyorum mesela. Mesela o, o biraz şey yani oyundan alıyor böyle insanı. İlle de yanına gidip böyle bir çubuk sokmam lazım, bıçak sokmam lazım, bu biraz sıkıntı. Neyse sanırım başka bir şey yok burada. Olsa da ben görmüyorum diyorum. Birisi çekirdek çitlemiş, harika. Harika, birisi çekirdek çitlemiş. Bir reload yapabiliriz o zaman. Yok reload yapamıyorum çünkü jam ne oldu ne oldu? Neyse, olabiliriz. Kavendy'de olan hiçbir şey almadık mı? Sweeney Atkins, savaştan çıktığı için öldüğü için hafif bir yara almış. Aa hafif yaralayıp iyileştirebiliyormuşuz. Sarın ölmedi. Aa Ölmemişler lan, o kadar mutluyum ki. Sadece hafiyar almışlar. Harika ya. MVP ne ya? Om, köprüsün, hiçbir şey yapmadın ya. Kusura bakma, MVP değilsin <gülüyor> Kim yaptı? Sen ya, sen sensin abi ya. Sensin olmuyor. Kesinlikle o adam yani kaç kişi vurdu orada var ya En azından öldürdük şöyle sizleri Öldürdük de yani çetelerinde birisi kalmadı geliyor Artık çete değiliz yani yolculuk eden iki kişi olduk sadece E Gelip var görevi tamamlayalım ya, hocam yaptık diyelim. Büyük planın ilk aşamasını hallettik diyelim başarılıyla, başarılı bir şekilde. Aa. yeni taktik kartları açabiliyormuşuz. okey taktik kartların ne olduğunu anladım. Yani çok da kart değiller böyle ekran altında duruyorlar, şey oluyorlar falan. Hocam merhaba. Günlerini göstermişiz onlara. Onlar da bize gösterdi. Yani kendi günümüzde gördük. Ya yani inanıyorum, Öyle yaptığımızı inanıyorum. Anladım. Hani moral versin diye. Öyle yaptığınızı biliyorum. İyi işte. Hı -hı. Abi 30 kilo teşekkür etmeseniz. Hı -hı. Planda yine yardımımıza ihtiyacımız olursa söylerim size. İyi, iyi iş çıkardın diyorlar. Cephane aldık. Ha. Ha. Ya cephane dedi ya cephane tabii de işte kurşun değil de hani şeyden sayıyor. Şarjörden sayıyor sanırım. Anlaşıldı. Anla yine yazıyor ama e, bu bölümü burada bitireceğiz değerli çetemiz. Günlü e, gününü görmüşken düşmanına gününü gösterirken kendi gününü de gördü. Ee, i̇yi bir dayak gidik ee, İyi bir da dayak attık. Çok bol dayaklı, bol ölümlü, kanlı bir gün oldu. de böyle bir oyundaydı dostlarım. Ee, post apokalitlik bir oyun. Ve izlediğiniz için bize teşekkürler. Videonun keyif aldıysanız beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın. Üye olmak için, kanala destek olmak için e, katıl butonuna tıklayabilirsiniz aşağıdaki. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle. Bay bay.